Bugün tavrının huzuruna çıkacaksın. Kendini de bizi de gururlandıracaksın. Doğduğundan beri ben bugünü bekliyorum. Şu yaşadığımıza bak. Tam duaları okurken. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir bu eksikti bugün. Bana İsmail. Allah, ortalığı bulandırma. Kızım, hapşarınız ha şu telefonu. Bugünlik kimse görmez belki. Lütfen aramızda kalsın. Sen gergin misin biraz? Anne ama. Kendine gel. Ne yapıyorsun Ceni? <gülüyor> ne oldu kızım? Kapıyı açar mısın? <gülüyor> ne? Ne diyor çocuk Vedat? <gülüyor> ne oldu? Aa, ne oldu Vedat? Vedat iyi misin?